Bir gün daha ona kalması söyle Yakama yapışan sevgisi kalacak Ama onu da yakarım sakın dönmesin geriye Ölmacı geri kalbime girme inanır gözlerim gözlerini görme Daha yine alışıyorum yokluğuna Aramıza koymalı ince bir perde ki sakinliğimi kaybettim Dudaklarıma sevgiliydi içki sigara kendisi Nadir değil Hepsi de aynı oluyor etkisi evet. Bu akşam buluşmakta lazım Deniz vurdu sahili de. Ay vururdu gölgelerine düştü Sevgi barisi Vay. Ne saçmalarmışım ben Önceden düşüncem askisi Yıllarımdan çalı, Yılların yüzünde izleri evet sevmemiş ve sen de sahtesi Olmuyordu yerin demiyorum da boşuna bekleme. bekleme Benden iyisi bulunmaz değil ki onun gönlüne Aa. İyi de değilim kusura bakmasın da konuş dinleriz Sonra dostların namasında şarkı yapar söyleriz Aha, Hiç üzgün değil hiç Geri gelsin demedim ben. Birini bulmuş gitmiş benden daha iyi biriymiş neyle Ye, Ayrılıyoruz kalmadı alacağım bir gün daha ona kalmasın söyle Yakama yapışan sevgisi kalacak ama onu da yakarım sıkın dönmesin geriye Acıtır geri kalbime girme İnanır inanır gözlerim gözlerini görme Daha yeni alışıyorum yokluğuna aramıza koymalı ince Hadi hadi aramıza koymalı ince bir perde Ye yeah. ama gözleri nerede? Nerede? Çaresiz kaldı. Kaldım. Yine kimsesiz kaldı. Ah. Ama giderim buralardan hikayemiz yarım kaldı. Kaldı. Boşluktaydı. Ah. Hatalarım vardı. Vardı. Tüm yaşananlar rağmen o hevesli.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 Gözlerim gözlerini görme Daha yeni alışıyorum yokluğuna Aramıza koymalı ince bir perde Hadi Ama gözleri var Bir daha hasreti Çok yakıyor Canımı Bundan sonra Ne klarnet ne hicaz Hepsine eyvallah Anlamadım bak anlatayım Yazık değil mi sana be Be Sayesinde yanıyoruz be! Ha? Ne? Anlamadım! Ben anladım mı sanki? Bugüne kadar elim ayağım, gözüm kulağım... ...Biraz da dilim var zannederdim. Meğer burada da bir şey varmış. Çakıyorsunuz yani, değil mi? Burada da.